Kakmacılık ya da ahşap mozaiği, yüzlerce ayrı ayrı kesilmiş ahşap parçalarını girift bir dizaynda bir araya getirmektir. Süreç, sanatçının bir çizim yapması ya da halihazırda var olan dizaynı kağıt üzerinden kopyalamasıyla başlar. Bu çizim daha sonra kalın kahverengi tabak kağıda sabitlenir. Zanaatkar çizimin çizgilerini takip ederek desende delikler açar. Bu işlem şimdi dikiş makinesi benzeri bir aletle yapılıyor olsa da 18. yüzyılda bu delikler tek tek iğne ile yapılıyordu. Kalın tabaka kağıt, beyaz kağıdın üzerine konur. Delikli desenin üstü grafikle ovulur. Böylece çizim alttaki kağıda geçmiş olur. Bu metodu kullanarak çizim tekrar tekrar kopyalanabilir. Daha sonra odun ahşap kaplama şeklinde ince ince kesilir. 18. yüzyılda yetenekli zanaatkarlar Kullanışsız el testereleriyle bu kaplamaları 1 mm inceliğinde kesebiliyordu. Ayrıntılı kakmacılık için çok çeşitli ahşap türleri gerekmektedir. Bazıları renkleri için, bazıları damarlarındaki desenler için seçilmektedir. Bazı türler ise canlı renkler elde etmek için boyanır. Çizimin kopyaları taç yapraklar ve çiçekler gibi nesneler olarak kesilir. Bu küçük kağıt desenler ahşap kalıbı yüzlerce küçük parçaya bölmek için kılavuz olarak kullanılır. Daha sonra birçok kalıp birbirlerine çivilenerek paketlenir. Hayvandan elde edilen yapıştırıcıyla bu taç yapraklar ve çiçekler pakete yapıştırılır. Zanaatkar özel bir mengene ile paketleri sabitledikten sonra oyma testeresiyle tek tek şekilleri keser. Böylelikle her parçanın birden fazla kopyasını yapabilir. Bazı parçaların üzerine sıcak kum dökülerek gölge yaratılır ve kompozisyonda derinlik hissi sağlanır. Parçalar artık son dizayn için bir araya getirilmeye hazır. Zemin kesilip tasarımın başka bir kopyasına yapıştırılır. Bütün parçalar arkaları üstte olacak şekilde yerleştirilir. Yerleştirme tamamlandığında zanaatkar bir araya getirilmiş kalkma süsemenin diğer tarafını çevirir ve onu bir mobilyaya yapıştırır. Daha sonra onu destekleyen kağıt dizayn sökülür ve yüzey temizlenir. Takma süsleme artık bir yazım masasını ya da benzer bir mobilyayı süslemeye hazırdır.